Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 21 Aralık 2021 gününün öneminden bahsedeceğim. Bu tarihle beraber değişen enerjilerden bahsediyor olacağım. Ee, ve bugüne dair gerçekleştirilmesi gerekenler niyetlere ilişkinde bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. Videoyla yeni karşılaşan, kanalımla yeni karşılaşan arkadaşlar varsa destek olmak adına kanalıma abone olurlarsa 2021'de yaşadıklarını yorumlarda paylaşırlarsa videoyu beğenirlerse ve beğeni tıklarlarsa çok sevinirim. Aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri açan arkadaşlar da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş oluyorlar. Evet ne dedik? 21-12-2021 ee, Bu yıl özellikle 2021 senesi boyunca 1 ve 2 rakamının 1 ve 2'nin sayısal değerinin oldukça önemli olduğu ve devam eden sene itibariyle 2022 senesi itibariyle de gerçekten enerjilerin çok yoğunlaştığı artık boyutlar arası enerji akışının ve enerji alışverişinin çok daha rahat ve çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştiği süreçlerdeyiz arkadaşlar biliyorsunuz. Kova çağına doğru hazırlık evresindeyiz. Artık kova enerjilerin hakim olduğu bir süreç içerisindeyiz. Ve kolektifin aslında bireysel hayatlarımıza nedenli etkisi olduğunu zannediyorum ki her birimiz bireysel yaşantımızda deneyimliyoruz. Ve enerjilerin aslında olumlu veya olumsuz anlamda hayatımıza olan etkilerinde yavaş yavaş farkında olarak aslında uyanışa hepimizin, birer birer yaklaştığı bir dönem içerisindeyiz ve bunun çok hızlı cereyan ettiğini de ben gözlemliyorum. Şimdi 12 Aralık 2021 tarihi itibariyle bir portal gün açılmıştı arkadaşlar. Enerjilerin değiştiği Kasım ayında o ay tutulmasıyla beraber başlayan kaotik sürecin boyut değiştirdiği bir gündem söz konusu olmuştu 12 Aralık tarihi itibariyle. Bu tarz tarihlerde tabii ki yeni başlangıçlar yapmak, güzel niyetlerde bulunmak, dualar etmek, sürekli olarak hayalimizi imajine etmek ve buna ilişkin sonsuz bir inanç beslemek oldukça uygun olacaktır. 21-12-2021 tarihinin önemine bakacak olursak da hem güneşin oğlak burcu geçişiyle beraber kış gündönümünün başladığı bir tarih arkadaşlar. Artık resmen ve fiilen kışın başladığını gösteren bir gökyüzü görünümü. Oğlak dönencesi, güneş, oğlak dönencesinde güneş ışınlarının Dik geldiği an ve artık e, kuzey yarım kürede günlerin uzamaya başladığı güney yarım kürede günlerin kısalmaya başladığı bir süreç yani kuzey yarım kürede kışın ve güney yarım kürede ise yazın başlangıcını ifade eden bir e, olay gökyüzü olayı kış gün dönümü ve güneş oğlak burcuna geçiyor arkadaşlar astrolojik olarak baktığımızda e, güneşin yay burcu enerjisi geçmişte akrep burcu enerjisiyle ile beraber evet önce öncesinde kasıma itibariyle çok krizi durumlardan ve süreçlerden geçtik 12, 12 portalı ile beraber biraz daha rahat hissetmeye başladığımız biraz daha hayatı akışına bırakmaya başladığımız bir süreç söz konusu oldu şimdi ise hem ikizler burcunda meydana gelen olan Dolunay'ın hem de Oğlak Burcu'ndaki Venüs Retros'un etkisiyle beraber Oğlak dönencesinin başlamış olması burada hayatımızın sorumluluğunu almak adına elimizi taşın altına koymamızın gerekli olduğunu hissettirecek bir enerjiyi çalıştırıyor olacak arkadaşlar. Evet krizler yaşadık. Elimizden gelmeyen şeyler vardı. Sonrasında durumu toparlamaya çalıştık veya durumu kabul etmeye çalıştık. Şimdi ise harekete geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Her ne kadar venüs retro e, pozisyonda olsa da aslında venüs retro pozisyonu da zamanında yapmadıklarımızı bize hatırlatır vaziyette olacak. E, venüs retro videomda da bahsetmiş olduğum gibi birçok harita sahibi açısından aslında ilahi adalet mekanizmasının çalıştığı bir e, süreç olacak. Dolayısıyla 21 Aralık tarihi itibariyle yaşadığımız olaylar, karşılaştığımız durumlar, aldığımız haberler, gördüğümüz rüyalar, bize gelen hissiyatlar veya bildirimler bu alanlarda aslında bir mesaj vermeye çalışıyor. Farkındalığımızı bu noktada artırmalıyız. Yani hiç aklımızda yokken birileri aklımıza geliyorsa, çok ilginç rüyalar görüyorsak, çok ilginç olaylar ile karşı karşıya kalıyorsak, Burada enerjinin yavaş yavaş değişmeye başladığı ve bu yeni enerji alanına bizlerin entegre olmasının gerekli olduğunu gösteren bir durum var demektir. Yani portal günlerinin aslında mahiyeti burada kaynaklanıyor arkadaşlar. Enerjiler değişiyor. O 9 günlük enerji üzerimizden atıp artık kışın gelmesiyle beraber biraz daha kendi kabuğumuza çekilip ne yapılması gerekiyorsa şapkamızı önümüze koyarak bununla alakalı Çaba ve mücadele göstermek zorundayız. Oğlak burcu çaba demektir. Oğlak burcu mücadele demektir. Emek demektir. Sabır demektir arkadaşlar. Ee, sadakat demektir aynı zamanda. Hem venüs retrosu ile beraber ikili ilişkiler mercek altında iken. Aynı zamanda ikizler dolunayla beraber Yeni haberler almışken, yeni gündemlerle meşgulken, aklımızı kurcalayan, zihnimizi kurcalayan bir takım birden fazla konu ile e, haşır neşir olmuşken e, demek ki hayatımızda artık bir enerjinin değişmesi, bir takım şeylerin çıkması ve yeni bir... E, rutinin dahil olması gerekiyor. Bu mesajı her birimiz farklı alanlarda alıyoruz elbette. Zaten kişisel yaşantılarımızda artık enerjinin çok hızlı bir şekilde değiştiği ve temponun yükseldiği bir dönemden geçiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla durup bu akış içerisinde düşünmek için çok fazla fırsatımız olmayabilir. Yaşadığımız olayları anlamlandırmak adına fırsat bulamayabiliriz veya tesadüf olarak nitelendirebiliriz. Ancak biliyorsunuz ki aslında evrende asla tesadüf diye bir şey yoktur. Ve bu tarz günlerde yaşanmış olduğumuz olayların mutlaka ama mutlaka önümüzdeki süreç adına ve geçmişimiz adına bir takım mesajlar barındırdığını da bilmemiz gerekiyor. Evet güneşin oğlak burcuna geçmesiyle beraber terazi burcundaki vertekste de kare bir görünüm meydana getireceğini görüyoruz. Bu da Yaşayacağımız kadersel süreçlerin aslında e, görmezden gelemeyeceğimiz boyutta olacağını gösteriyor bizlere. Bir takım zorlanmalar yaşayabiliriz. E, dışarıdan müdahale edilebilir gibi hissedebiliriz hayatımıza. Yani sanki hayatımızın e, kontrolü elimizde değilmiş de başka insanların güdümündeymişiz veya e, bir şekilde kaderin kurbanıymışız gibi hissedebiliriz. E, ve bu zorluk, bu direnç karşısına kendi benliğimizi kişisel varlığımızı ortaya koymak her zamankinden daha zor olabilir. Veya bir şekilde kendi benliğimizi ortaya koymak adına savaşıyormuş, mücadele ediyormuş veya savaşmamız gerekiyormuş gibi hissedebiliriz. Evet bu hissiyatlar normaldir. Bu enerji biraz karamsar bir enerji olabilir. Bir çıkış kapısı ararken gerçekten artık bütün yolları ve seçenekleri tükettiğinizi düşünürken aslında e, görmeyi başarabilirsek şayet kaderin burada e, bize vermeye çalıştığı, sistemin burada bize vermeye çalıştığı mesajın çok net olduğunu fark edebiliriz arkadaşlar. Bunun yanı sıra artık e, güneşin yavaş yavaş Uranüsle ile güzel bir kontağı olmaya başlayacak ve Kiron da bir karesi olacak. Yani aslında sistem bize geçmiş yaralarımızı tekrar hatırlatarak, olayların bizim istediğimiz şekilde ceryan etmesinin aslında bizim tekamülümüze e, hizmet etmediğini göstererek hayatımızda farklı alanlarda beklemediğimiz yerlerden beklemediğimiz güzellikleri ve sürprizleri getirerek ilerlememiz gerektiğini hatırlatmaya çalışıyor. Ancak bizler kaybettiklerimize veya odaklandıklarımıza o kadar çok bakıyoruz ki sistemin bizim için sunmuş olduğu yeni imkan ve olanakları çok da fazla göremiyor gibiyiz. Bizim burada göstermeye çalıştığımız veya e, uyarmaya çalıştığımız konu budur arkadaşlar. Enerjiler değişirken özellikle güzel niyetlerinizi e, bu tarihlere denk getirirken mutlaka ve mutlaka sınırlandırmayın ve kısıtlamayın derim. Gerçekten sizin için ve size hizmet eden şeyin ne olduğunu tam olarak tahayyül edemeyebilirsiniz ve bu sebeple e, her ne istiyorsanız ucu açık bir şekilde gerçekten sistemin e, evrenin Allah'ın yardımıyla beraber hayatınıza dahil olmasına İzin verin ve e, odaklandıklarınız veya sizin için en doğrusu olduğunu düşündüğünüz şeylerin e, kaybı veya gidişi sizi üzmesin. Yeni gelen enerjiye hemen adapte olmaya çalışın ki biliyorsunuz artık çok hızlı zamanlardan geçiyoruz ve zaman bizim en kıymetli naktimiz Dolayısıyla bir şekilde adaptasyon yeteneğimizin güçlü olması gerekiyor bu senelerde. Kez daha geçtiğimiz sene itibariyle sabit burçların ve direnç gösteren insanların ciddi kırılmalar ve zorlanmalar yaşadığı bir yıl oldu. 2022'de bu şekilde devam ediyor olacak arkadaşlar. Yeni gelen şartlara adaptasyon kabiliyetimizi ne kadar çok arttırırsak o kadar çok fayda sağlayacağız. Bu hususta değişken burçları örnek alabilirsiniz. İkizler, yay, başak ve balık burçları örnek alabilirsiniz. Su gibi akışta olmayı tercih ederek aslında hayatın görmediğiniz güzelliklerine de Kapınızı açabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu video böyle olsun istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepimizi güzel niyetler, güzel dilekler ve sistemin güzel mesajları bulsun İnşallah bu tarihler itibariyle. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Danışmanlık ve iletişim için instagram, opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.